Şimdi burada bir üçgenimiz var ve biliyoruz ki ac'nin uzunluğu cb'nin uzunluğuna eşit. Yani bu bir ikizkenar üçgen. Bu doğruya şimdi laf olsun diye bir nokta koyuyorum. Evet, üçgenimizin iki kenarında birbirine eşit olması bize ayrıca cd'nin ab doğru parçasına paralel olduğunu gösteriyor. Bu doğruyu aynı zamanda ışınla diyebilirsiniz çünkü c'den başlıyor. Elimizde x cinsinden iki komşu açı var. Bu videoda yapmak istediğim şey x'in değerini bulmak. Bize verilen cd ile ab'nin paralel olduğu. Evet, o zaman bunu bir cd doğrusuna çevirebiliriz. Artık bu bir ışın değil. Yani bu iki yönde de sürekli devam ediyor. Çapraz ve paralel doğruları biliyoruz zaten. Burada gördüğümüz paralel doğru bize bazı açıları bulurken yardımcı olacak cb doğrusunun bu iki paralel doğruya çapraz olduğunda fark etmişsinizdir. Fark etmeyenler için şimdi bu paralelleri biraz daha uzatacağım. Evet şimdi belki olayı anlamışsınızdır. Burada x artı 10 ve bunun aşağıdaki yöndeş açısı var. Bu da aynı zamanda x artı 10'dur o zaman. Ve eğer bu x artı 10 ise buradaki düşey açı da x artı 10 olur. Veya burada iç çapraz açıların olduğunu söyleyebiliriz. Bu da uygun olur. Her halükarda, bu taban açıları da x artı 10 olabilir. Bu bir ikizkenar üçgen, yani iki taban açısı da eşit olmalı, değil mi? Eğer bu, x artı 10 ise, bu da x artı 10 olmalı. Artık, x cinsinden 3 tane açımız var. Bunların toplamlarının 180 dereceye eşit olduğunu biliyoruz, değil mi? O zaman, x'i rahat rahat bulabiliriz. 2x artı x artı 10, artı x artı 10, 180 dereceye eşit olacak. x'leri birbirine ekleyebiliriz. Böylece 2x artı x, artı bir, bir x daha var, 4x yapar. Ayrıca burada bir artı 10'umuz var ve bir tane daha var. Bu da bize artı 20'yi verir. Ve bunun 180'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi 20'yi iki taraftan da çıkarabiliriz. Elimizde 4x kalır. 4x eşittir 160. İki tarafı da şimdi 4'e bölelim x'in 40'a eşit olduğunu buluruz ve bitirdik. x'in değerini bulduk ve aslında şimdi bu açıların ne olduğunu da bulabiliriz. Bu x artı 10, yani burası 40 artı 10 eşittir 50. Bu 2x, o zaman da 2 çarpı 40 80 derece yapar. Bu da 80 derecelik bir açı, yani buradaki açı 80 dereceymiş ve bu taban açısı da o zaman 50 derece olmalı. 50 derece, 50 derece ve 80 derece hepsi beraber 180 yaptılar.